Kabızlık probleminiz mi var? Ekran başına. Kabızlık hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Kabız olduğumuzu ne kadar sürede anlarız? Tedavisi nasıl yapılır? Hangi yiyecekler kabız olmamıza sebep oluyor? Çay ve kahve tüketimi kabızlığı tetikliyor mu? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Dr. Orhan Tarçın merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan doktorum yanımda stüdyosunda. Evet, doktorum yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. İzmir'de yaşanan depremin 3. gününde yaralar sarılmaya Çalışılıyor, hala çalışmalar orada devam ediyor. Biz de az önce UNK görevlerine bağlandık ve son bilgileri aldık. Şimdi Profesör Doktor Murat Aksoy yanımda yok bu bölümde. Migren Tağan'ı bilirsiniz. Daha önce yayında da konuşmuştuk. Çok ağır seyreder ve o insan o anlarda bazen işine de gidemez, ışıktan rahatsız olur, konuşamaz, mide bulantısı yaşar diye. Yine bu sağlık programımızda da aktarmıştık. O nedenle Murat hocamızı biraz istirahate aldık. Bu bölümde beraber devam edeceğiz. Az önce de gördüğünüz gibi bugün kabızlığı konuşacağız. Hemen konuğumuzu davet edelim. Sizler sorularınızı doktorum yanımda tv360 instagram hesabına sorularınızı göndermeye devam edin. devam ediyor gastronoloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın'la beraberiz. kabızlığı konuşacağız dedik. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk. Ee, zor bir hafta sonu geçirdik. Evet. evet çok... ee, buradan bir kez daha yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Evet. Ee, şimdi kabızlık konuşacağız dedik. İsterseniz nedenleriyle başlayalım. Nedir diyelim daha Tabii, doğrusu Tabii doğru kabızlık nedir bu çok önemli bir de toplum sağlığını ilgilendiren bir konu bu en azından %20 toplumun %20'sinde kabızlık var bu çok büyük bir rakam Hı -hı. İleri yaşlarda %40-50'lere kadar çıkıyor ama herkese sorsanız kabızlığın tarifini farklı şekilde yapıyor Hı -hı. Aslında üç şekilde tarifi var bir tanesi ben her gün tuvalete çıkıyorum ama çok sert çıkıyorum. Böyle taş gibi çıkıyorum dediği zaman bu kabızlıktır. Bir ikincisi ben her gün tuvalete çıkıyorum ama çıktığım zaman ıkınarak çıkmak zorundayım. İşte mutlaka ıkınıyorum yoksa rahatlayamıyorum dediği zaman bu da kabızlıktır. Bir üçüncüsü en çok halk arasında bu bilinir. Dışkılama süresinin giderek azalması. 2 günde bir, dört günde bir, beş günde, on günde bir tuvalete çıkmak kabızlıktır. Haftada üçten daha az tuvalete çıkılıyorsa bu bir kabızlıktır. Yani çeşitleri var o zaman yani e, seyrek tuvalete çıkmak kabızlık diyemiyoruz her gün çıksak bile e, cinsi de kabızlık sayılır. Tabii tabii evet. sert dışkı kabızlıktır ıkınmak kabızlıktır tabii şu var yani bu kadar e, yıllar boyu süren bir hastalıkta tabii başka sorunlar da ortaya çıkıyor kabızlığın yanında. Ee, örneğin hemoriyatlar ortaya çıkıyor, makatta çatlaklar ortaya çıkıyor ve kabızlık önemli bir halledilmesi gereken bir problem. Hatta kalın bağırsağın son kısmı bile aşağıya sarkıp dışarıya çıkabiliyor. Bunu dikkate almak lazım. Kabızım bu şekilde idare ediyorum dememek lazım. Ha. Çünkü sonraki yıllarda başımıza sıralı olarak bazı işler açabiliyor. Evet. Ee, son derece ciddi. Yani biz mesela ihsal... O e, ishal yani diyare dediğimiz ishal bizi korkutuyor ama kabızlık nedense idare edilebiliyor birazcık. Tabi ıkınıyorum zorluyorum işte biraz e, gıdalarımı değiştiriyorum diyor ama giderek bu sefer artıyor. Şimdi tabi bir kişi de özellikle hani kabızlık ortaya çıkarsa önemli mi değil mi bunu ayırt etmek lazım. Mesela yeni ortaya çıkan bir kabızlık varsa ve kişi... Kilo kaybediyorsa makattan kan kaybı varsa hemen araştırması lazım. Çünkü kalın bağırsa tıkayan kayan bir kitle lezyonu vardır ve dışkı oradan geçemiyordur. Hemen araştırması lazım. Ama bir de şu var bizim toplumumuzda türoid hastalığı çok fazla oluyor. Yani guatr çok fazla oluyor ve bu durumda e, biz hasta bize ilk geldiği zaman diyoruz ki hemen sizin guatr testlerinize türoid fonksiyonlarınıza bakalım. Çünkü türoid fonksiyonları azalınca bütün vücut yavaşlıyor bağırsak da yavaşlıyor hmm. bu sefer. Yine kalsiyum yüksekliğini araştırıyoruz biz. E, kalsiyum da yüksek olunca yine kabızlık oluyor. Ama bir de beyin hastalıkları vardır maalesef. Alzheimer'da da olur. Bazı e, dejenatif e, beyin hastalıklarında, yine omurga hastalıklarında yine kabızlıklar ortaya çıkar. Ama bunlar organik sebeplerdir. Bir de organik olmayan sebepler var. Başımızı ağrıtan zaten bu organik olmayan sebeplerdir. Çünkü hmm. e, bunlara idiopetik sebebi bilinmeyen deriz ve... Biz bunu da aslında 3'e ayırıyoruz. Bu sebebi bilinmeyen kabızlı. E, bir tanesi yavaş transit kabızlıktır bu. Bağırsakta çok yavaş taşınır dışkı. Normalde 32 saatte sona gelmesi gerekirken... ...bu 48 saat olur, 3 gün olur, 5 gün olur, 7 gün olur, 15 gün olur. Yani 15 gün bile olur. İşte o yavaş transit durumundaki kabızlıkların yaklaşık %25'i böyledir. Yapılacak tedavi ayrıdır. Ya da başka bir şey var... E, onu maket üzerinde evet, de gösterebiliriz hadi o zaman Biz. Geçelim mi tabii ki. Evet. Tamam, hadi geçelim ee, şimdi orada bir maketimiz Buyurun. var bizim. Evet. Ee, bağırsak modelimiz var burada. Bakın burada bağırsan son kısmı var. Bir tanesi yavaş taşıma, yavaş transit tipi kabızlık dedik. Dışkı ince bağırsaktan gelir kalın bağırsa buradan sona kadar 2-3-4-5 günde giderse yavaş transit ve buna yapılacaklar farklı. Ama bakın burada bir açı var aşağıda. Hı. İşte bu açı. O, bu açı tam dışkılama esnasında tam açılmaz ve aşağıya doğru inmezse ki bunu şu balonla da gösterebiliriz. Bakın Hı. burada kalın bağırsağın son kısmında bir açı vardır. Bu açı böyledir. Bu açının bir şekilde tam dışkılama esnasında şöyledir. Açılması lazım. Yani bu açı dışkılama esnasında açılır ve dışkı kayarsa normal. Ama bazı kişilerde bu açı açılmaz. Dışkılama esnasında daha da kapanır ve zar zor bir dışkı parçası aşağıya geçer zorlukla. Ve bu bir problemdir. İşte buna dışkılama bozukluğu veya sinerjisi bozulmuş dışkılama diyoruz. Bu Artık normal ilaçlarla tedavi edilmez. Bunun ayrı cihazları var. Sinerjiyi sağlamak için bazı alıştırmalar evet. yapıyoruz. Onları kullanıyoruz. Evet şimdi tedaviye geçmeden önce hani az önce organik sebepler dediniz. Çok ciddi sebepler de yatabilir altında. bunu hocam isterseniz şöyle yaklaşın. Ciddi sebepler olabildiği gibi biz genelde hafife alırız. Hani beslenmeden oldu. Gibi şeyler de düşünürüz. Şöyle madde madde sebeplerini sayacak olursak. Tabi şimdi bu e, beslenmede e, bazı sorun beslenme bozuk olursa kabızlık yaşarız. Hı. Şimdi her gün eğer ki siz liften zayıf bir diyette iseniz her gün pilav makarna börek yiyorsanız posa çako, çok az olur. Şu kadar siz pilav yiyin ama bağırsak şu kadar dışkı geçer. Bağırsak içinde dışkı olduğunu algılayamaz bile. Algılasa bile çok zor hareketlerle onu dışarıya atabilir. Hı. Ama siz lifli gıda alırsanız yani ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar, enginar bunları yerseniz bağırsağın içine şu kadarcık gıda geldiği zaman su çeker bu kadar olur. Bağırsak bunu fark eder, algılar ve dışkılamam gerekler onu hareket ettirir. Bu çok önemli. Yani diyetimizde biz mümkün olunca lif miktarını arttırmak zorundayız. Şimdi az önce kalsiyum dediniz ya hocam. Yani evet. kalsiyum fazla olduğu zamanlarda da. Kabızlıktan bahsedebiliriz diye. Evet. Ben şimdi otomatikman şey dedim. Acaba çok haşlanmış yumurta yediğimde kabız mı olurum gibi bağlantılar kuruluyor ister istemez. Ee, gıda evet. yani yediklerimizle ilgili olabilir mi? Kalsiyum fazlalığı. Biz nasıl kalsiyum fazla olur vücudumuzda? Aslına bakarsanız biz yediklerimizle serum kalsiyum seviyesini kolay kolay yükseltemeyiz. Yani ha, normal evet. limitin üstüne çıkartamayız ama tiroid bezinin arkasında... Başka bir paratroid bezi var. Onun hastalıklarında küçük tümörleri vardır 5 hmm. mm kadar. Paratroid hormonu çok artar. Artınca da kalsiyum seviyesi gerçekten çok yükselir ve o takdirde kabızlık ortaya çıkar. Yani biz hmm. bize bir hasta geldiği zaman kabızlık deyip hemen belli bir kabızlığı geçiren ilaç verip göndermiyoruz. Mutlaka bunun araştırılması lazım. Kalsiyum bozukluğu oluyor, diğer elektrolit bozuklukları oluyor, diğer hormonal hipofizdeki beynin içindeki küçük bir bezde olan problemler bile bunu yaratabiliyor. Ama bazen beyindeki bir kitle de buna yol açabiliyor. Beyindeki kitle örneğin çok bizim yani olmadığımız için aklımıza gelecek bir şey değil. Ne zaman tehlike çanları çalar? Yani işte bir ay boyunca... Kabızsa kişi ya da her gün bir aydır çok sert dışkılama yapıyorsa gibi kriterler var mıdır ne zaman? Aslına bakarsanız bununla ilgili bazı kriterler var ama Hı. şimdi bir akut kabızlık vardır. Bir ilaç içmişizdir örneğin tansiyon ilacı veya ağrı kesiciler çok ilginç ağrı kesicilerden sizin bildiğiniz bizim bildiğimiz çok sık kullandığımız bazı ağrı kesicileri üst üste aldığınız zaman kabızlık yapar. Yine tansiyon ilaçları hastamıza biz tansiyon ilacı yazarız ben bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra kabızlığım ortaya çıktı der o zaman ona göre davranmak zorundayız. Bunlar akut kabızlıklardır siz o ilacı kesersiniz problem düzelir ama eğer ki 3 ayı geçiyorsa artık biz buna kronik konstipasyon, kronik kabızlık diyoruz. Tabii bir de şu var. 3 ay içinde ama kişi her çıktığımda dışarıya çıktığımda kabuz olarak çıkmıyorum diyor. Örneğin diyor ben diyor 4 kere tuvalete çıkıyorsam ikisinde kabızım diyorsa bu kabızlıktır. Çünkü e, tüm dışkıların, dışkılamaların 4'te 1'inde sert dışkı çıkartıyorsa kabızlıktır. Tüm dışkılamaların Dörtte birinde ıkınarak çıkıyorsa tuvalete bu da bir kabızlıktır. Yani bir yüzde yirmi beş kuralımız var. Ee, dışkılamanın yüzde yirmi beşinde bu kabızlıkla ilgili sorunları yaşıyorsak kabız kabul ediyoruz ve burada üç aylık sürede önemli. Hmm. Ee, tabii yani e, bunu araştırmak için de çok farklı testler vardır tipinin ayırt edilmesi lazım. E, ama sonuç olarak e, kabızlık uzun sürerse araştırması lazım makattan kan geliyorsa karında şiddetli şişkinlik oluyorsa kilo kaybı varsa kusmalarda oluyorsa çok ciddi araştırılması gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler hemen hatırlatalım instagram hesabımıza sorularınızı gönderebilirsiniz doktorum yanımda tv360 instagram hesabımız kabızlık ve nedenlerini ve tedavisini konuşuyoruz evet bununla idare etmeyeceğiz tedavi tabi e, sebebine göre değişiyor muhtemelen evet, yani evet. altında yatan sebebi kaldırmadan hani hastalıkları tedavi edemeyiz der hep hekimler ama e, tedavi seçeneklerinde neler var basit bir e, bağırsak çalıştırıcı hani böyle e, içilir eden gider alırız ay bu aralar çok kabızın bana bir şurup ver. Bunu da yapmak aslında bayağı evet. gölgeleyebilirdim sebepleri. Ee, şimdi e, yani kabızlığın e, tedavisine geçmeden şunu yapmak Hı. lazım. Biz o ilaçları vermeden diyoruz ki bazı eksersizleri size yaptırmak durumundayız diyoruz. Hı. Bu egzersizler şöyle. Her sabah tuvalete gidin. Gitmeden önce iki bardak su için ve tuvalete oturun. Oturduğunuz zaman da bir elinizi göğsünüze koyun, bir elinizi karnınıza koyun. Ve nefes alıp verin. Nefes alıp verirken bu göğüsteki eliniz hareket etmesin ama karındaki eliniz ileri geri hareket etsin. Hı hı. Eğer ki göğüsteki hareket ediyor yukarıya inip çıkıyorsak doğru nefes alma değil diyafram nefesi almalıyız. Tabi her nefes almada bu karın içeriye girip çıkarken bağırsaklara bir uyaran göndermiş oluyoruz. Ve bağırsak hareketleri başlıyor kendiliğinden. Ama bir de şu var ki tuvalete oturmadan önce iki bardak su için diyoruz ya bu önemli. Ben her sabah tuvalete gidiyorum. Yok gitmeden önce iki bardak su içmek lazım. Çünkü mideye su girince bağırsak hareketlerine başlatıyor bu. Hmm. Sonra diyoruz ki sabah bunu yapın. Her gün sabah örneğin kalktığınız zaman de mi 15 dakika tuvalette oturun ve bu egzersizinizi yapın. Ama lif miktarını arttırın. Öğlen 3-4 kayısı yiyin. Akşam 3-4 kayısı yiyin. Kuru eğik yiyin. Bol miktarda su için diyoruz biz ne olursa olsun. Hmm. Bir de e, kepek vardır. Buğday kepeği hmm. fırınlarda satılır. Hmm. Ondan alabilirsiniz. Günde 50 gram kadar yiyebilirsiniz. Onu yoğurda katın veya ıslatarak içebilirsiniz diyoruz. Yani lif posa miktarına Arttırıyoruz. Bu önemli. Ama başka bir şey diyoruz. Lütfen hareket edin. Yani her gün oturaraktan hareket etmeden o kabızlığı çözemezsiniz. Bizim önerdiğimiz bir şey var. Uzun yürüyüşler yapın. Yani bu tabii önce kontrollerinizi yaptırın ondan sonra. Mutlaka ayağınızı her yere vurduğunuzda bu bağırsaklara giden bir uyarandır. Ve bağırsak çalışmaya başlar. Sonuçta önce genel önlemler, genel önlemler alıyoruz. Hmm. Eksersiz tavsiye ediyoruz. Baktık çözülmedi. Çözülmedi. O zaman ilaçlara geçiyoruz. Evet öyle bir hastalıktan bahsediyoruz ki hocam çocuklarda da görülür. Hani Her yaşta görülür ve her yaşta evet. görülme nedeni farklı olabildiği için. Evet. E şimdi çocuklarda e, olan kabızı konuşmak, altındaki nedenlerini aramak bambaşka. Daha farklı, 60 evet. yaş üstü bambaşka. Evet. Ee, o nedenle aslında bir hekim mutlaka görmeli diyorsunuz. Çünkü çok önemli nedenler yatabilir artık. Bir de 60 yaşın üstünde veya bu genelde bakım evlerindeki yaşlılarımızda %40-50-60 oranında kabızlık ortaya çıkabiliyor Hı -hı. ve bunlar da taşlaşma oluyor. Dışkı kalın bağırsakta taşlaşıyor. Onu çıkartmak zor. Değişik ilaçlar kullanıyoruz. Biz makattan veya ağızdan olmadı endoskoplarla girip o dışkıyı biz parçalayıp dışarıya çekiyoruz. Özellikle yaşlıların dikkat eee hmm. ilgi gösterilmesi dikkat edilmesi lazım bu konuda. Çünkü çok ilaç kullanırlar ve kullandıkları ilaçların önemli bir kısmı da kabızlık yapar. Tabii hastada şöyle bir şey var. Tanı nasıl koyacağız bu evet, önemli? Evet, acaba? Şimdi, yani dediniz ya hani direkt ilaç mı başlayalım? Yok. Önce biz e, bazı kabızlık eksersizleri yaptırıyoruz. Ve bununla bir ay içinde çözüm almaya çalışıyoruz. En azından en, en olmadı iki ay ama hemen akabinde baktık olmuyor ilaç başlatıyoruz. Tabi kullandığımız ilaçların önemli bir kısmı en zararsız olanları olmak zorunda. Bunun için içtiğimiz zaman bağırsağa gelince içine su çeken ve genişleyen e, bazı ilaçları tavsiye ediyoruz. Çok doğal olanları bunları kullanıyoruz. Veya baktık olmadı bunun yanına diğerleri ekliyoruz. Ama baktık olmadı bu ilaçları kullandırmamıza rağmen hastada bir iyileşme yoksa o zaman özel testlere geçiyoruz. Bunlardan evet. ben bir tane göstermek istiyorum. Mesela Özel hocam. Evet, e, Test yani tanı için tanı gerekli için, olanlar. Tabii. Biz Hı. bir tedavi başladık. Basit bir tedavi. Her zaman kullanılan e, tedavilerden başladık ama biz elde edemediysek bir sonuç o zaman balon atma testi yapıyoruz. Hı. Şimdi bakın burada bir balon var ve biz bunu makata yerleştiriyoruz. Bunu 50 cc hava ile şişiriyoruz ve hastamızı daha sonra tuvalete oturtuyoruz. Eğer ki hastamız Genç bir bayansa 75 saniyede atmalı 50 yaşın altında. Ama genel olarak şunu söylemek istiyorum. Genelde 1 ile 5 dakika içinde dışarıya atılır. Ama bazı hastalar bunu hiç atamaz orada kalır. İşte o zaman iyice araştırmak ona göre davranmak lazım. Bir de kaç dakikada bu balonu dışarıya atabiliyor. Çünkü artık o biraz evvel tarif ettiğim bu açı bozukluğu vardır. Dışkılama bozukluğu var yani. Taşıma normal ama dışarıya atamıyor. Evet o açı bozukluğunu orada değil şurada, de şöyle tam. Şurada ıı, evet, bakın yani makatın çok son çok kısmında şey. şöyle bir açı var. Hmm. Şimdi bakın açı bu. Şuradan göstereyim ben. Şu hmm. şekilde bakın. Açı bu. Makatın son kısmı. Eğer ki siz ıkındığınız zaman bakın. ıkındığınız zaman bu açı düzleşir. Hmm. Akındığınız zaman yoksa böyle kapalı kalır. Ikınırsınız bu açı düzleşir dışkı kayar aşağıya ve atılır. Ama bazısında böyle olmaz. ıkınınca daha da kapanır. Bakın daha da kapanıyor. Bunun başka i̇şte sebebi mi? Evet, buna dış tabii. Bunun bunun altında bu sinerjisi bozulmuş dışkılama ya da refleks bozulmuş veya çıkış bozukluğu tip kabızlık diyoruz. Bunun tedavisi tüm kabızlıkların %25'idir bu istelik. Hmm. Tıkaç gibi bir şey hasta diyor ki dışkı geliyor son kısımda kalıyor, tıkanma oluyor. Yani çıkartamıyorum diyor. Hatta bazen parmakla müdahale etmekte lazım. Hastalarımızın önemli bir kısmı zaten Hani bunu da yapıyorlar. Sonuçta açılması gerekirken böyle daha da kapanır. Daha da kapanınca zar zor bir dışkı geçer oraya. Keçi pisliği gibi tarif eder genelde hı hı. küçük bir parça. Bir de boşalamama duygusu olur. Yani hasta tuvalete gittim biraz dışkıladım veya biraz büyük tuvalete çıktım ama halen rahatlamış değilim der. Bir daha tuvalete gitmek zorunda kalır. İşte buna çıkış tipi e, kabızlık diyoruz. Bu evet. Çıkış tipi kabızlı olanlar bu balonu dışarıya atamazlar. Ve biz bu durumda bütün kabızlıkların %25'ini oluşturur diyoruz ya. Hı hı. Basit ilaçları verdik ve genelde bu basit ilaçlarla çözemiyorsak bu kabızlığı ki genelde çok da çözemeyiz bunu maalesef. Hı hı. O zaman bizim başka bir cihazımız var. Makata bir cihaz yerleştiriyoruz. Cihazımız bu. Hı hı. Ve e, sabah ve akşam eksersiz yapıyor hastalarımız bununla. Şimdi... Bunun, Hastaya bu veriliyor. Bunu hastamıza biz veriyoruz. Bakın üzerinde sensörler vardır. Alıcılar vardır. İki tane metal alıcı vardır burada. Şöyle gösterirsek biraz da. Şimdi bu alıcılar makat kısmına biz bu cihazı yerleştirdiğimiz zaman sık bırak eksersizleri yaparken o basıncı algılarlar. Şurada göstereyim ben daha rahat olacak. Ha, Şimdi biz tamam. bunu makata yerleştirdiğimiz zaman bakın 3 tane sensörü vardır. Bu biraz daha normal olanın biraz daha büyük bir cihaz. Bu sensörlerle sık bırak eksersi yaptırınca sıktığı zaman burada e, durum değişiyor. Buradaki gösterge değişiyor. Şöyle yapalım. Sıktığımız zaman Hı -hı. burada giderek artar. Evet dereceler artar. Yukarıya doğru çıkar. O zaman sık ve bırak deriz biz. Sık hmm. ve bırak. Sabah 20 dakika, akşam 20 dakika bu egzersizi yaptırırız. Sadece bu cihazlar değil. Başka taşınmayan cihazlarımız da var tabii ki. Hmm. Ee, buna yani et, bu tanı bu, için kullanılan bir cihaz. Bu, bu tedavi için kullanılıyor. Ha, tedavi tanı için şu balonu evet. kullandık. Tamam. Hastamız atamadı. Yani son kısımda bir bozukluk var. Yani şurada şu açı açılmıyor. Dışkı hmm. burada takıldı. Çıkarılamıyor. O zaman buradaki refleksde bozulma var. Şimdi ben o refleksi bir de şöyle tarif etmek isterim. Bakın dışkılama şimdi bağırsak son kısmı bu. Hı -hı. Dışkılarken ıkınırız ya ıkınınca bu açı açılır. Dışkı kayar kapak açılır. Refleks bu. Hı -hı. Tekrar söylüyorum. Evet ıkındığımız zaman bu açı düzleşir. Dışkı kayar kapak açılır. Ama sinerjisi bozulmuş veya çıkış bozukluğunda. Bu açı açılmaz daha da kapanır. Zar zor bir dışkı geçer aşağıya ama ilginç olan alttaki kapak da kendini kapatır. Hmm. Boşalması gerekirken, kapağın açılması gerekirken kapanır. İşte burada bir sinerji bozukluğu var ve tüm kabızlıkların %25'inde bu var. Bu tip cihazlar ve eksersizlerle bunları düzeltebiliyoruz. Başarımız %85 civarında. Evet. Yani idare etmemek gerekiyor aslında bu kabızlıkla yaşamamak gerekiyor. Tabii gerekmiyor. eğer kabızlıkla yaşarsanız ne olur? O zaman... Hemoriitleriniz olur yani Hı -hı. E, çatlak olur makatın son kısmında çatlaklar olur çok iç, karın içi basıncı arttırdığımızda dolayı fıtıklaşmalar olur Hı -hı. ama kalın bağırsan son kısmı son kısmın iç zarı aşağıya kayar ve sarkar. Evet, tabii kabızlığım başka, da. tabii yani evet. bunlar uzun sürede olan şeyler ama yakın evet. dönemde de kabızlığım var başım ağrıyor derler. Evet çok kabızlı olanların baş evet. ağrıları da ortaya çıkar. Çok sorumuz var hocam. Hemen biraz tabii. birkaç soru soralım. Muz ve yoğurt yemek kabız olmaya neden olur mu? Biz muzu evet e, ishal dönemlerinde e, Veriyoruz. Evet. evet yardımcı bir yiyecek olarak kullanırız. Çok önemli yani toplum içinde çok iyi bilinen bir gıda eriyebilen lif vardır muzda. Yani Hı -hı. siz aldığınız zaman kalın bağırsağa kadar gitmez o. Ya da daha baş kısmında e, içindeki lifler sindirilir geriye bir şey kalmaz. Ve e, muzu çok yerseniz kabızlık yapar. Biz özellikle erimeyen lifleri tavsiye ediyoruz. Hani Hı -hı. ıspanak, pırasa, lahana veya portakalda veya diğer meyvelerde bulunanları biz tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar erimez ve kalın bağırsağa geldiğinde onlar şu şekilde bir kitle oluşturur. Hı -hı. Evet eğer ki siz bol posa alırsanız aldığınız posa bağırsakta eğer ki siz biraz ıspanak, kereviz veya karnabahar yediğiniz zaman veya bazı meyveler yediğiniz zaman onun içindeki lif miktarı giderek barsağa ulaşınca artar. Normalde çok ince olan bu lifler su çeker ve kocaman bir hale gelir ve bağırsak da bunu algılar ve daha kolay dışarıya atar. Yani kabızlık yapar diyebiliriz değil mi? Muzu çok tüketmek. Muzu çok tüketmek kabızlık yapar. Yoğurt, yoğurt yemek bazı laktoz intoleransı veya bazı alerjik özellikleri olanlarda... Tüm gıdalar kabızlık yapabiliyor bunu hmm. biliyoruz diyete girenler de yapabiliyor ama her gün sabah akşam yoğurt yer lifi azaltırsanız kabızlık yapar ama evet. yani çok kabız olanlara biz muzu tavsiye etmiyoruz. Evet. Peki bir soru daha var gastrit hastasıyım yaklaşık 2 yıldır karnımda ve midede şişlik oluyor kabızlık olmasa bile bağırsaklarımda hep doluluk hissi yaşıyorum demiş izleyicimiz şimdi tabi mide problemleriyle. E, boşaltım evet. bağlantılı ama ne kadar etkiliyorlar birbirlerini? Şimdi şöyle bir şey var aslında burada ne var? Gazfit hastasıyım midede şişkinlik oluyor. Aslında burada bir karında şişlik tarif ediyoruz. Hı. Yine kabızlık olmasa tuvalete çıkıyormuş ama bir dolgunluk hissediyor. Yani burada bir şişkinlik, hazımsızlık, dolgunluk şikayeti var. Bunun araştırılması lazım. Gerçekten altta yatan gazfit mi var? Kalın bağırsaklarda bir problem mi var ona bakmak lazım. Bazen de bu psikojenik dispepsi dediğimiz psikolojik hazımsızlık oluyor. Kişi devamlı içine atıyor bazı şeyleri. Gerçekte hmm. organik bir şey bulamıyoruz ama hastamızın sonradan şişkinliği oluyor. Gasrit kabızlık yapmaz. Direkt bir bağlantı yok ama sizin burada hazımsızlığınız var, şişkinliğiniz var. Onun açıklanması gerekiyor. Evet, yani hocam hani dediniz ya az önce psikolojik oluyor bazen de. Bunu evet. Şöyle bir kapatalım hocam. Ee, şeyi e, psikolojik olarak strese bağlı kabızlık da e, bazen mutlaka karşılaşıyorsunuz ama tedavisinde hiçbir şey işe yaramayıp sadece stresi ortadan kaldırmak işe yarar mı? Şimdi şöyle bir şey var. Huzursuz bağırsak sendromu deniyor. Hmm. Onun iki komponenti var. Bir tanesi kabızlık bir tanesi ishal. Birisi de karışık tepi hem ishal hem de kabızlıkla seyrediyor. Bu standart Sebebi bilinmeyen, idiopetik dediğimiz, sık görülen, her zaman rastladığımız, çok sık rastladığımız bu kabızlıktan farkı şudur. Huzursuz bağırsak sendromundaki kabızlık, Onda ağrı vardır. Ha. Şimdi hastanın hem ağrı var hem de kabızlık varsa, dışkının kalibrasyonu değiştiyse, aynı zamanda dışkının... Ee, süresi de değiştiyse, dışkılama ya kısaldı veya uzadıysa bu huzursuz bağırsak sendromudur. Ee, ve huzursuz bağırsak sendromunda altta yatan bazı psikolojik sebepler vardır. Siz bunu giderdiğiniz zaman, hastayı rahatlattığınız zaman huzursuz bağırsak sendromundaki bu şikayetler ortadan kalkar. Karındaki ağrı da ortadan kalkar. Kabızlık da ortadan kalkar. Ama her zaman bu çok kolay değildir. Çünkü bu stresin sebebi ya iştir, ya eştir ya e, diğer aile bireyleridir, başka sıkıntılardır, toplumsal sıkıntılar. Birçok şey olabilir. Bunlar hemen düzeltmek mümkün değildir. Ee, bir stres kaynağından uzaklaşın deriz. Biz hayatınızı modifiye edinderiz. Yapamazlarsa düşük doz antidepresanlar gerçekten bu hastalarda faydalı oluyor. Hı -hı antidepresanlar aslında e, psikolojiyi birazcık e, baskılayınca yani düzeltince diyelim aslında. bağırsaklar da düzelmiş oluyor. Evet otomatik düzelim. O kadar çok sebep sayılabiliyor ki kabızlıkla ilgili. Kişi hani kendi doktoru kendi gibi böyle konuşuruz ya aramızda. Bir şey birine dokunmuyorken birine kabızlık yapabiliyor. Evet. Beslenmenin üzerinde biraz duralım mı? Hocam şöyle Tabii geçelim ki. mi? Hem Tabii. çok sorumuz var hem de izleyicilerimizin sorularını da yanıtlayalım. Bir taraftan da. Evet. Buyrun hocam. Bir taraftan da şöyle diyelim, e, beslenme gerçekten özellikle yaşlı e, bireylerde çok önemli. Gelen sorular içerisinde de sürekli e, işte anne, babaanne, anaanne, onların e, konforlu yaşayabilmesi için kabızlıktan nasıl kurtulabileceğine dair beslenmede nelere dikkat etmek gerekiyor özellikle? Şimdi günlük ne kadar lif alıyoruz, ona çok iyi bakmak lazım. Eğer ki her gün et yiyorsanız, tavuk yiyorsanız. Hı hı. Kebap yiyorsanız özellikle etli kısmına beraberinde yine onu kısımlar da buna dahil tabii ki ama bu durumda varsa çok az miktarda posal lif gider. Siz çünkü ette lif yoktur. Siz her gün pide börek yerseniz lif yoktur. En fazla içindeki bir kısım maydanoz bunun da hiçbir önemi yok. Evet. Bu yanlış beslenme oluyor. Doğru beslenme yine Akdeniz tipi beslenme. 1 Yeşillikleri arttırmak zorundayız her zaman. Lif miktarını arttırmak zorundayız. Günde 20 gramın üstüne çıkmazsak kabızlık şikayetlerimiz çok olur. Şimdi tabii toplumumuzun beslenme alışkanlıklarında karbonhidrat çok ağırlık tutuyor. Hmm. Yine unlu gıdalar, Görekler, poğaçalar, çok ağırlık tutuyor. Bundan uzaklaşıp mümkün olduğunca e, ıspanak, pırasa, lahana, semizotu, kereviz, karnabahar, Ev yemekleri yapmak zorundayız, tencere yemekleri. Bir ikincisi baklagiller önemli. Hı. Özellikle baklagillerden mercimek mercimekte %13 oranında posa vardır, lif vardır. Aslında ıspanakta bile yok, ıspanakta bile %8-9. Onun için bakliyatı çok arttırmalıyız. Sadece mercimek değil bu. Nohutta da var, fasulyede de var, bezelyede de var. O zaman yapmamız gereken bunları yemek. Tabii bir de başka bir şey var. Akdeniz tipi beslenmede ne olursa olsun biz bol zeytin ve zeytinyağı almalıyız. Sonuçta bitkilerden, sebzeden ve meyveden bol ağırlıklı olarak beslenirsek doğru beslenmiş oluruz ve kabızlık şikayetlerimiz yok olur veya azalır. Evet halk arasında da bazı doğru bilinen yanlışlar da olabiliyor. Mesela işte kabızlık sadece yaşlılarda olur gibi. İşte kabızlığa evet. zeytinyağı içelim ee, gibi. Bu evet. bu faydalı mı? mesela şimdi e, öyle soru bu çok konuşuluyor. Şimdi evet. zeytinyağı konusuna gelince bakın. Eğer ki siz sabah kahvaltısında biraz domates, peynir veya işte kendiniz küçük bir salata hazırlattınız içine zeytinyağı koydunuz zaman problem yok Hı. ama son zamanlarda şöyle bir eğilim olmaya başladı. Ben kabızlığımı çözmek için bir bardak zeytinyağını her sabah içiyorum veya bir çay bardağı ya da çörek otu yağı gibi bunu sindirecek vücutta enzim yok. Siz o zeytinyağını içerseniz mideye gider, bağırsaklara gider, sonra doğrudan aşağıdan çıkar gider, sindirilmez yani. Ha kabızlığınız o an rahatlatmış olabilir ama onun getirdiği o kadar fazla yük vardır ki biz diyoruz ki bir fincanın yarısından daha fazla sabah kahvaltısında özellikle zeytinyağı almayın gerek yok. O kadar içerseniz obezite de olabilir, vücutta başka sıkıntılar da meydana getirir. Evet. Peki doğru bilinen yanlışlarla o zaman devam edelim. Bunlardan biri de her gün tuvalete Çıkmak gerekiyor ee, ee, olsa da olmasa da anlamında bu da bir e, yanlış mı hocam? Şimdi her, her gün tuvalete çıkmak iyi bir şeydir aslında ama olmuyorsa iki günde bir de çıkmanızda sakınca yok. Ama haftada üçten daha az çıkıyorsanız bu kabızlıktır. Yani en geç iki günde bir çıkmaya çalışın. Günde iki taneyi geçen... E, Dışkılama isale girer hele 3'ü geçerse. Haftada da 2'den veya 3'ten daha az olan dışkılama kesinlikle kabızlıktır. Ama her gün çıkıyorsa bir kere her gün çıkabilirsiniz. İlk başta tarifinde ben hatta belirtmiştim. Her gün tuvalete çıkabilirsiniz ama çıktığınız zaman sert çıkıyorsa dışkı bu kabızlıktır. Veya siz ıkınarak çıkıyorsanız tuvalete bu da bir kabızlıktır her gün çıkmanıza rağmen. Hmm. Evet. Peki öbür yanlışımız süt kabızlık yapar. Ee, evet bazı kişilerde kabızlık yapıyor. Sütün en büyük özelliği sadece süt değil bakın bazı biz alerji testleri yaptırırız bazı hastalarımıza. Çok ilginç bir şekilde alerjik gıdaları tespit ederiz liste önümüze gelir ve bunu keseriz 6 haftalığına. Deriz ki 6 hafta bunu yemeyin sonra birer birer bütün bu gıdaları keser birer birer veririz ama hastanın kabızlığında Evet düzelme olur böyle bir şey var eğer süte karşı intoleransı olanlarda da bu olabiliyor ama tersi bir durum da var süt içenlerde bazen ishal de olur eğer ki laktaz hmm. enzimi eksikse bu giderek yaşla beraber azalan bir şey vücutta çünkü doğduğumuz zaman bu enzime çok ihtiyaç var çünkü sütün şekerini parçalar ama siz sütün şekerini parçalayan bu enzim yaşla beraber azalınca çok süt içerseniz bağırsaklara gider Sindirilemez. Daha aşağı kalın bağırsağa gidince orada bir buçuk kilogram bakteri var. Onlar hemen bu süt şekeri, laktoz alır, parçalar, parçalar, parçalar ve kendilerince sindirirler. Bizimki gibi değil. Kendilerince sindirdiği zaman ortaya su ve gaz çıkar. Şiddetli gaz bir de sıvı bir şekilde dışkılama olur, ishal yapar. Yani süt her zaman kabızlık yapmaz. Bazı kişilerde de ishal yapar. Evet. Bir doğru bilinen yanlış da sakız yutmak kabızlığa neden olur ee, ne kadar yutuyorsunuz <gülüyor> bu önemli tabii ki ama ya bir tane sakız yuttum kabız olurum diye bir şey yok. Ama evet. bazı kişilerde bazı gıdaları aldığı zaman gerçekten bağırsak Hı -hı. hareketlerinde çok azalmalar olabiliyor. Ama Hı -hı. yani ben bir tane sakız yedim iki tane sakız yedim direkt kabız olacağım diye bir şey. Olsa da zaten bir kere olsun biter geçer. Biz daha çok bizi endişelendiren evet. uzun süreli kabızlıklardır. Evet su içmenin önemine değindiniz. Evet mutlaka katkısı var ama çok su içmek kabızı azaltır. Bir yanlış mı? Ee, su içmek yaşlılarda daha büyük bir dert. Ama biz herkese deriz ki lütfen kabızlığı çözmek için, bol su için. Ama yaptığımız araştırmalarda da baktık ki bu bol su içme direkt kabızlığı çözmüyor. Eğer ki siz lif alırsanız, lifle beraber bol su içerseniz, hani biraz evvel söylediğim gibi o ince lif taneleri ya da posa içine su çeker ve ondan sonra genişler. Ee, ve dışkılamaya yardımcı olur. Yani tek başına su etken değil. Beraberinde lifte almak zorundasınız. Evet. Ama biz yaşlılarda şunu fark ettik. %60'a yeterince sıvı almadığı için hı hı. E, kabızlık çok sık oluyor ve onlarda da siz e, tekrar bu sıvıyı replase ettiği zaman, verdiğiniz zaman olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Yaşlılarda özellikle su kaybına dikkat ederiz biz. Evet. Hocam süre bizi doldurduk. Çok teşekkürler verdiğiniz Rica bilgiler için. Hayırlı sağlık, Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraberdi. Doktorum yanımdayı bugünlük bitiriyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz 9.30'da. Hoşça kalın.